Merhaba arkadaşlar Hebeez kanalıma Hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün bu sefer de Brow 5. sezonunun her şeyini bitireceğiz. Brow Pes'i ben aldım arkadaşlar. Ee, sadece şuradan kolonel raf yani albay raf'ı alacağım. Onun dışında birkaç kutuyu maalesef yanlışlıkla açmışım fark etmeden. Ama çok sorun değil. Zaten bir şey çıkmadı onlardan. Ee, i̇lk önce oranlarımıza bakalım hemen. Evet oranlarımız bu şekilde. Efsanevi oranı acayip düşük ama bu oran 0,0113 civarıyken Leon çıktı yani o yüzden yine çıkma ihtimali var yine de yani bu kadar kutudan çıkar diye düşünüyorum. Ee, hemen başlayalım. İlk olarak burada işte mega kutu var. Ee, ondan sonra böyle birazcık seyrek bir şekilde devam edeceğiz. Ama şu taraf çok yoğun. İlk önce şu albay rafı bir alalım sonra hani sorun çıkmasın ne olur ne olmaz. Evet albay bayrafı aldık ee, şimdi sırayla hemen başlayalım gidelim çıkmadı 5 yazdı tahmin ettim zaten en başlarda çıkmaz muhtemelen ki öyle de olacaktır şuradan hemen büyük kutu şu güç puanlarını al bayrafa vereceğim onu makslayacağım Tabii maksaya bilirsem ki maksaya bileceğimi düşünüyorum Evet buradan hemen alalım 30. kademeye doğru geldiğimizdeki yavaş yavaş hatta hızlıca geliyoruz Çünkü birkaç kutu açılmıştı 33. kademeye geldiğimizde tekrar oranları göz atacağız ve yıldız gücü evet çıkmayan yıldız gücü kaldı mı acaba ya? Ki var çünkü hep yani her sezon birkaç karakter max'liyoruz. Bence çıkmasa bile oranlar acayip derecede artacaktır. Şuradan güç puanı alıp Albay Rafa verelim. Tamam. Şimdiye kadar çıkmasa şaşırmadım. Çünkü biliyorsunuz ki genellikle yani bana karakterler sonda çıkıyor. Nerede Allah yarafa? Tamamdır. 30. kademeye geliyoruz. Bu ne? He, evet. Servcin aksesuarı. Şimdi 30. kademedeki kutuyu da açalım. A7 yazdı. Bir karakter çıkacak bence. Ya da yine şaşırtma olacak. Hemen burada e, tahminimi söylüyorum. Bence çıkmayacak. İkisi de aksesuar veya yıldız gücü falan değişik şekilde çıkacaktır. Ben karakter çıkacağını beklemiyorum. Baktık. Evet şaşırmadım. Şimdi diğerine. Evet demiştim zaten. Yani beklemiyorum ben çok karakter. Çünkü bayağı çıkarttık. Şimdi hemen hızlıca bakalım. Evet oranlar yükselmiş. 454 olmuş. Ya çıkmaz yani. Ama oranlar bayağı yükselir. Yani öbür sezon ki öbür sezonu alamayacağım. Ama hani çıkar ya. Çıkmasını bekliyorum. Devam edelim. Çıkarsa mutlu olur muyum? Hem de acayip olurum. Biliyorsunuz ki ilk efsanevimiz Crow'du. Orada zaten geçen sezon çıkarttım. Zaten geçen sezon neredeyse daha bir bayramdı. Çünkü her şey çıktı. Çıkmayan bir şey kalmadı. Bir tek efsanevilerden işte birkaç kaldı. Yani hesap neredeyse bildiğim Max gibi bir şey. Güzel güzel oranları çoktan açacak. Albayrak. Albayrak'ın yıldız gücü için ben Albayrak'ı maksıyorum. Yoksa onu maksalamayacaktım. Çünkü biliyorsunuz ki Albayrak'ın bir yıldız gücü var. Takım arkadaşının canını hani daha da arttırıyor, maksimumdan daha da ileriye götürüyor. Oyunun için açıyorum yani. Aslında Albayrak'ı evet ya. Bir yükseltelim. Yani yükseltmeyi gerçekleştirelim. Buraya kadar geldik. Aksesuarı açıldı. Tamam. Aksesuar belirtti. Efsanevi vermez ya. Ama cidden çıkartmadığım yıldız gücüyle aksesuar neredeyse kalmadı ya. Yani verse iyi olur. Yine bir yıldız gücü veya aksesuardır. Evet. Albayraf'ınki geldi. Benim yani temennim Albayraf'ı makslamak olacak. Yani başka bir amacım çok yoktu zaten. Çünkü çıkmayacağını yani hissediyorum biliyorum. Evet ya büyük ihtimal çıkmayacak arkadaşlar. Ne buralara kadar iyi geldik yani ki bundan sonrası dediğim gibi çıkması çok beklemiyorum. Şu rafa bir daha yükseltme yapalım. Ne olur ne olmaz şundan sonra. Evet bir yükseltelim. Evet sadece bir yükseltmesi kaldı. Sonra yıldız gücü de açılacak. Çıkmayacak ya. Ya çıkması yani bekliyordum. Çünkü geçenki olaylar resmen bir mucize gibiydi. Yine hani belki bir şey olur çıkar diyordum. Ama çıkmayacak gibi gözüküyor. Albayrafı bir maxlayamadık ya. Muhtemelen yıldız gücünü hani çıkartamayacağım. Olsun ya. Hiç yoktan full yapmış olacağız. Ee, yine dediğin gibi yıldız gücü veya aksesuardır evet, Güzel ya savaşçı maxlamak da yani yıldız gücü çıkartmak da iyi oluyor Çünkü savaşlarda acayip işe yarıyor Şuradan ol bayrafa Nerede, Burada Evet ekstra bir daha ne? tam yükseltemediğimizden altın verdi hemen al bayrafı makslayalım tamamdır güzel Buna kime verelim şimdi? Şuradan bir bakalım savaşçılardan. iyisi varsa verelim. Leonasın ya da yok o almasın. Aa yanlışlıkla kutu açtım olsun. burada da Stu'ya verelim. Tamam bu da alalım. burada da alalım. Bunu kime verelim? Muhtemelen yine iki savaşçı maxlanacak gibi geliyor. Hmm. Bu da... Kime gitsin Geo'ya gitsin. Aa Geo zaten evet Max'mış. Max olmayan yok mu? Buna verelim ya Leon'a gitsin. Evet. Leon da Max şu an. Tamam. Samurai rafı da almış olduk. Güzel ya. Özel görev de açıldı mı? Evet açılmış. Özel görevi de hallederiz. Özel görevin gelmesi iyi oldu. Çünkü şurada Yapamadığım birkaç şey vardı. Albay Raff yardımıyla onları hallettim. Evet de tabii ki de yani bu bir son değil. Yani Brawl Pass 5. sezonunu aldık yani bitirdik. Ama bu bonus büyük kutuları da halledeceğim yani biriktireceğim. Hani biliyorsunuz geçenki gibi olacak. Mesela geçen de iki tane kutu açılma videosu olmuştu. E, bu büyük kutulardan veya ve bir tane Mega kutu falan vardı yine öyle olacak Bunları biriktireceğim ne zaman açacağıma gelirsek Muhtemelen son 10 gün falan kalası yapacağım Çünkü anla hani iyice bir bitsin istiyorum iyice bir biriksin istiyorum öyle olacak ya da bir altının var onlarla da birkaç savaşçı yine Max'ları yükseltir bir şeyler yapmayı düşünüyorum e, bugünkü videomuz bu kadar Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.